Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bu videoda size ana damar sorunundan bahsedeceğim. <gülüyor> ana damar sorunu şu. hastanın kafasını karıştıran bir durum. Herhangi bir şekilde birisi gelip size ana damarında sorun var dediğin zaman insanların kafasında bir sürü şey oluşuyor. Bunların bir kısmı haklı, bir kısmı ise haksız yerlere kadar gidebiliyor. Onun için bu videonun temel amacı bu kalpteki ana damar neymiş onu bir görmek. Şimdi kalpte damar Birden fazla damar sistemi var. Bunlardan ilki koroner arterler. Yani kalp kasını besleyen, temiz kanı götüren, korona kelimesi de şuradan geliyor. Kalbin etrafına bir taç gibi sardıklarından dolayı bunlara koroner arter adını vermişler. Sıklıkla gündeme gelen, yani göğüs ağrınız oldu, efor testi yaptırdınız, sintigrafi yaptırdınız, ekokardiyografi yaptırdınız ve sonuçta anjiyo oldunuz. Ve anjiyo'dan sonra doktorunuz geldi, siz dedi ki ana damarında sorun var. İşte burada söz konusu olan koroner arterler, yani kalp kasını beslenen arterler. Bunlar atardamar, temiz kan taşıyorlar söylediğim gibi. Ve bu koroner arterler sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani aslında iki tane ana damarımız var koroner arter denince. Bir sol, bir sağ. Sıklıkla sol ana koroner arterde, sol ana damarda problem ortaya çıkabiliyor. Ve bu genellikle ameliyata gidebilecek tarzda bir tıkanıklık olabiliyor. Bunun haricinde sağdaki damarda da benzer şekilde darlık ya da tam tıkanıklık olabiliyor. Ve bunun sonucunda da kişide göğüs ağrısı ve kalp krizi dediğimiz durum gerçekleşebiliyor. Burada bir önemli nokta var. Sağ mı önemli, sol mu önemli? Bir kere her şeylere ben şunu söylemek gerekir ki solun suladığı alan çok daha fazla büyük olmasına rağmen stratejik olarak sağ taraf daha önemli. Bundan dolayı ana damar denilince bazen sol ama sıklıkla sol, az oranda da sağdaki damar kastediliyor. Peki bu koroner arterler nereden çıkıyor? Bu koroner arterler işin karışması nedeni olan gene ana damar olarak adlandırdığımız ama çok daha büyük kalbin anan pompa gücünden yani vücudumuzdaki temiz kanı götürünen ilk ana damar olan aort. İşte bu aort damarından çıkıyor koroner arterler. Demek ki vücudumuzda birden fazla ana damar var. Küçük kalbi besleyen damarlar, koroner arterler, koroner atar damarlar. İkincisi ise vücudumuza ana temiz kanı taşıyan aort damarı. İşte bu aort damarında da zaman zaman genişleme meydana gelebiliyor. Bu genişleme tansiyon yüksekliği ve yaşlı oluşuyor. Buna balonlaşma veya anevrizm adını veriyoruz. Belli bir çapın üzerine çıkınca bunun ameliyat olması gerekiyor. Gene önemli noktalardan bir tanesi bu Aort damarının hemen altında bir kapağımız var. Bunun ismi de aort kapağı. Bu art kapağı da özellikle ileri yaşlarda kireçlenek darlığa sebep oluyor. Bazen çocuklarda doğuştan da olabiliyor. Ve sıklıkla da 3 kapakçıktan oluşması gerekir. Yani 2 kapakçıktan oluştuğu zaman benzer şekilde darlık meydana getiriyor. Veya kaçak oluyor, yetmezlik. Bunun sonucunda da kapaktaki probleme bağlı olarak, ikinci bir olay olarak gene aort damarında bir genişleme meydana gelebiliyor. Bunların bir kısmı ana aort damarındaki genişleme ile kapak sorunları beraber olabilir veya olmayabilir. Peki iki ana damar sorunu beraber olabilir mi? Yani aort damarında bir genişleme ile beraber koroner ater damarlarda Ana damarda genel sorun olabilir mi? Yani iki ana damarda sorun olabilir. Evet, düşük bir olasılık da olsa olabilir. Üçüncü olarak bunlara bir de kapak sorunu da etkileyebilir. Bu eklenme olduğu zaman hem kalpteki ana damarda sorun, hem aort ana damarında sorun, hem de aort kapanda sorun dediğimiz çok ciddi bir problemde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmak gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur bu bilgiler sizlere